Turuncu noktayı eksi 2 artı 2i noktasına getirmemiz isteniyor. Burada karmaşık bir sayı görüyoruz. Gerçek kısmı eksi 2, sanal kısmı ise 2 çarpı i, 2i olarak gösterilmiş. Şimdi bu sayıyı iki boyutlu bu sistemde göstereceğiz. Sisteme daha yakından bakacak olursanız, alışmış olduğumuz koordinat sistemine benzemediğini göreceksiniz. Klasik bildiğimiz koordinat sisteminde x değeri de y değeri de gerçektir. Burada yatay eksende karmaşık sayımızın reel, yani gerçek kısmını göstereceğiz. Yatay eksende, dikey eksende ise tahmin edeceğiniz gibi sanal kısmını. Evet, sistemin nasıl işlediğini anladığımıza göre turuncu noktayla ilgilenmeye başlayabiliriz. Örnekteki karmaşık sayının gerçek kısmı eksi 2, sanal kısmı ise artı 2. İşte bu nokta karmaşık düzlemde eksi 2 artı 2i noktasını gösterir. Evet, buna benzeyen başka örnekler de yapalım. 5 artı 2i diyelim. Tekrar edelim, gerçek kısım 5, sanal kısım artı 2. İşte böyle. Hemen iki tane daha yapalım. 1 artı 5i. Gerçek kısım 1, sanal kısım 5. Bir tane daha. 4 eksi 4i. Gerçek kısım 4. Sanal kısım eksi 4. Ve doğru. Şahane.